Verilen sayıları sayı doğrusu üzerine gösterin. Pekala gösterelim. Burada bize verilmiş olan ilk sayı 5. 5 virgül 0. Yani 5 birim 0'ın 5 birim sağında. Tam burada. Şimdi elimizdeki ikinci sayı 1 bölü 3 var. 1 bölü 3 1 ve 0'ın arasında. Aslında bunu 3'e bölebiliriz. Burası 1 bölü 3 olur. 2 bölü 3. Burası da 3 bölü 3. Ki bu da 1 oluyor. 1 bölü 3 tam olarak buradaymış. 0'dan 1'e olan uzunluğun 3'te 1'i. Bunu yazalım. Burada da eksi 1 nokta 2'miz var. Bunu maviyle yapacağım. Eksi 1 burada. Eksi 1 nokta 2, eksi 1'den daha negatif. Eksi 1 nokta 2 demek, Eksi 1 birim gittikten sonra sola doğru eksi 0 birim daha gitmek demek. O zaman burada yer alacak. Burası eksi 1 nokta 2. 0 çok kolay, işte burada. Zaten sayı doğrusunda da gösterilmiş. 5 de sayı doğrusunda gösterilmişti. Elimizde eksi 2 tam 1 bölü 4 var. Eksi 2'nin olduğu tarafa bakalım. Eksi 2 burada. Sayımız eksi 2'den daha negatif. Eksi 2 birim gittikten sonra eksi 1 bölü 4 birim daha gitmemiz gerek. Yani eksi 2'den sonra 1 bölü 4 yani bir çeyrek daha eksi 3'e doğru sola doğru ilerliyoruz. Eksi 2 tam 1 bölü 4, demek ki burada yer alıyormuş. Ve son olarak 4.1. 4 burada. 4.1, 4'ten büyük bir sayı. Yani 5'e doğru ilerlerken, 10'da 1'lik 1 bölü 10'luk bir mesafe daha kat etmemiz gerek. O zaman 4'ten 1 bölü 10da nerede olacakmış? Burada olacakmış. 4.1. İşte bu kadar. Hoşçakalın.